saklar hayır çok saçma arda burada tadırlarda çıkaramazlar neden, neden adı arda Son son. Son yapıp sanat Üstüne düşünecek. yüzüne, acı kafa örtülü, örtüse tükürür. Örtüse yüzüne. Çek dedim Şimdi Ya ya ya ya. Yeni dayıp Yeni dayıp Yeni dayıp mıyım? Yeni dayıp mıyım? Yeni Seni Tipi pastanın ağzı Gelin habitatları tatlı ule Ule ule ule ule mağmısı Ule ule ule, ule ama kaygısı Şu beyhule hayatları algısı he, Yalnızdım hep ve gapsızdım Haklısın ha, Çünkü ulaş ardında fatide Sago payı yok etmeye çalışan Çünkü uğrağında alame konserini Silahlarla basana havalat mısın İçine girdiniz kimlik benden ben, ben başına, beri Ulaşmıştı o zamanlar kalandıyo kapı İnsanları doldurup dövdürüyordu yadır, de, yediniz, kapa, ya Direşidine değişti de yediniz kaba ya Şimdi bana bunu ah la gün diyor Allah yama ya çappaklar çapkalara da çappaklar Allah bilir çappaklar gel gel geldense gene asker gezerken yardım yok güneşe bile denizlerde denizden ya da tamamı sada da şatut da gadinana bravo Deminim aklınızda şu soru var muhabir hanım Şirişi tamam ile cez Tamam ile cez Tamam ile cez Demek benim emeklerim tamam ile cez Ve de belki yeterliyim tamam ile cez Ve seferki bildiğim Demem ile cez Geçti kananma tınır yaram bile vaz Alıştırdınca onca haram ile cez Partiye taramladı reklamasını Muhabir hanım Üzülmeydim karar diye bak Her millet rahat bana karma millet av Maksat işe yarar bir şey yapmak ise hay Hayvancı ne vayşı, inşa, eski bir şey gay Haşhaşinler gel, evrim, evrim, evrim et av Wow, wow, ya alalar bana gaz İki bin liralık adamlar anlayamaz Otuz üçüme gelişim tamamileşen muhabir hanım Çık çık çık o nasılsın ay Fırızın içine düştü ve napıymış sürmüştü Çalaşıyor tatlı bir şeyler Tüm büyüktü değil sahneye düşmüşümüştü Sütü düşüme ama... Veresek çünkü patlam pop daha çok aga Suslu hayatları alacağız onlardan Saray soy tarıları ne laik saçma yollarla Sana soyulacak kulu orta yasak olmasa Rap olmazdı belki çıkardın savaş olmasa koş koş ya da koş hava hoş kara sedinle da veya kolay yolu seç karambol anaya falan yok sokak sok pis kopa çote pola yok yalan yok nefretim ağır, ağır, nedeni var var bile nedeni aç nedeni para betemedi ha kadar ineneni var yalanları bile nedeni var özgür ne frettim var, ne dediğim var, biz oğlun evini ne dediğim var, daralarım gider edeni var. Yaşamam bile nedeni var, Nedeni dediğim nedeni ne dediğim var, para betemedi har, getiri kadar inanamam var, yalalarım bile nedeni var. Ne frettim var, ne dediğim var, biz oğlun evini ne dediğim var, daralarım gider edeni. Yaşamımı bile nedeni var Nedeni an, nedeni aç Nedeni bana ve temeli ha Yetedi kadar inananı var Yalanlarım bile nedeni var aklını... Yükseliyor, alçalıyor, hüsey gibi Psikolojim üsteliyor, anlamıyor Kimse bizi diyor, komik ünleniyor, mazarlıyor Dinleniyor diye soruş, hepsinin bir nedeni var Güçleniyor hiphop'a me evet. Sorular kafamın içine, istemiyorum ben değişmek Bana sunuyor bu seçenek Ölmek ya da